Merhaba, San Francisco Modern Sanat Müzesi'ndeyiz. Rouen Cathedral'i Set 5 adlı bu eğlenceli üç parçalı tabloya bakıyoruz. Bu pop sanatçısı Roy Lichtenstein tarafından 1969'da boyanmış. Yani bu pop kültürü Amerika'ya yerleştikten 7-8 yıl sonrasına denk geliyor. Tabi bu döneme kadar pop doğal seyrini sürdürmüştü. Ama burada farklı görünen bir şeyler var. Onun yapıtlarının içeriği konusunda gerçekten dikkatli olduğunu görüyoruz. Liechtenstein ya da Warhol'un ilk işlerini düşünün. Örneğin Lichtenstein’ın resimli roman karelerine yaptığı şeyler. Mesela Mama'daki boğulan kız gibi ya da Warhol'un çorba konservesi gibi. Orada pop kültüründen ilham alarak çizmek söz konusu. Burada ise Liechtenstein, sanat tarihindeki yeri hakkında çok daha dikkatli davranmış ve Monet'in Rouen Katedrali serisini tekrar yaparken buna özen göstermiş. Başka bir sanatçının yaptığı resim serisine dayanarak yapılmış bir resim serisi. Yakından bakınca çoğaltılmış bir resmin büyütülmüş hali gibi görünüyor. Bunda Ben’ noktaları adı verilen bir tür baskı tekniğine benzetilmiş. Bendeye noktaları genellikle göremeyeceğimiz kadar küçük olur ancak sanatçı bu benekleri büyütmüş. Bunun içinde kötü bir baskı kalitesine sahip bir baskı görüntüsü vermiş. Oysa ki bunlar boyanmış. Yani hala boyama resmetme mevcut ama Monet'in yaptığı gibi fırça darbeleri halinde değil. Resme bu kadar çok yaklaştığımda renkli noktalardan başka hiçbir şey göremiyorum. Monet için de aynı geçerli aslında. Resim yaklaştığınızda sadece fırça darbelerine dönüşüyor. Bu resim, Monet'nin resmiyle aynı görsel kaliteye sahip. Ancak Monet'nin bağımsız fırça hareketlerine karşıt olarak 20. yüzyılı yansıtan mekanik bir yapısı var. Monet kendi öznel görüşünü ve öznel boya kullanma yöntemini tuvale yansıtıyor. Rouen Katedralini günün değişik zamanlarında resmetmiş. Yani her an, her tablo eşsiz ama aynı zamanda bir serinin parçası. İşin ironik kısmı ise Litterstein'ın bunları elle çizmiş olması. Şablon kullanmış kullanmasın ama yine de elle çizmiş oluyor. Bu resimler mekanikleşme ile el yapımı resim, öznel görüş ve benzersizlik arasındaki çatışmayı göstermesi bakımından önem taşıyor. Hoşçakalın.